Gezginci'den haberlere hoş geldiniz. Gezginci ilk delme işlemimiz için Yalov Knife Bey'i yani sarı bıçak koyunu inceliyordu. Gezginci'den gelen resimler çok farklı özelliklerde bir sürü yapı gösterdi. Bunların arasında çakıl taşları, tortul yapılar, nodüller, çatlaklar ve damarlar bulunmakta. Damar derken kastımız beyaz parlak yapılar ve bunları sarı bıçak koyunda her yerde görmekteyiz. Kem kem, bu damarlarda yüksek oranda kalsiyum sülfat bulunduğunu belirledi. Büyük ihtimalle basenit ya da alçı taşı formunda. Alçı taşı damarlar dünyada da bulunmakta ve genelde çatlamış kayalardan akan suların bir habercisidir. Heyecanlı haberse, Curiosity'nin ilk matkaplı delmesini yapacağı yerin belirlenmiş olması. Bu alan gezgincinin şu an bulunduğu yerden birkaç metre uzaklıkta ve sondaj işlemi için uygun olacak ölçüde düz bir alan. Takım damarlardan birini direkt delerek, sem ve KEM'in analiz araçlarına veri almak istiyor. Böylelikle toprağı oluşturan maddeler hakkında daha ayrıntılı bilgi alacağız. Önümüzdeki günlerde oraya ulaşmayı planlıyoruz. Giderken ise, gezgincinin tekerlekleriyle bazı damarları kırıp inceleme niyetindeyiz. Bu görsel Sol 135'ten, Sol Mars günü demek. Bu görselde gezgincinin tekerlekleriyle, Yumuşak damarları nasıl kırdığını görebilirsiniz. Daha fazlası için hatta kalın.